<Gülüyor> Bir, Merhabalar, ben Hakkı Çimen, bugün karınca kararınca edindiğimiz bilgilere göre, bugüne kadar edindiğimiz araştırmalara göre zaza tarihi üzerinde konuşacağım. Zazaların geçmişine dair edindiğimiz bilgileri vermeye çalışacağım. Naza tarihini konuşurken e, önce şunu söylemek zorundayız. E, bir karanlık dönemden çıkmak üzereyiz. E, karanlık bir dönemden geçtik bugüne kadar. E, i̇nsanlar başka ideolojilerin sunduğu tarih bilgisiyle hareket etti e, bugüne kadar. Başka güçlerin verdiği tarih bilgisi insanların hafızalarına kazıldı. İnsanlar bu tarihi bilgiyle hareket ediyor. Bizim amacımız o karanlık dönemi öğrendiğimiz kadarıyla aydınlatmak. Biz İrani bir halkız. Tarihimizi Avesta'yla, Ahamenlilerle Başlatmak zorundayız. İran'ın bir parçasıyız. İran, İran kültürünün, dilinin, tarihinin bir parçasıyız. Oradan hareketle e, bu tarihi anlatmaya çalışacağız. İran derken e, Hittitleri, Sümerleri de burada görmek zorundayız. Yani bu e, bağlamda, bu coğrafyada e, İran'ı derken Hittitleri, Sümerleri e, de bu o, o, coğrafyada kabul etmek zorundayız. Onlardan uzakta değiliz, onlardan onların bir parçasıyız yani. İran tarihini biz Medlerden sonra iş başına gelen Kiroslar, Kureşler başlatmak zorundayız. Bizim kendi tarihimizi Kureşler başlatmak zorundayız. Şimdi Kureş anılar falan deniliyor, Kureş evlatları falan deniliyor. Bunlar kötüye kullanılıyor. Yani Kureyş derken, Kureyş sanki dördü sene önce yaşamış gibi bir e, izlenim bırakılıyor. Ya öyle bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor. Oysa Kureyş, bugünkü hesaplara göre Kiros dediğimiz büyük e, ermiş bir devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor tarihte. E, e, Kureyş'in bu Krözsüsle yaptığı bir savaştan söz ediliyor. Bugünkü Maenadon'un ele geçirilmesi anlatılıyor. Daha sonra Kürş Kiros Kürşin yanında Kürşin büyüklüğüne saygı duyarak ona eşlik ediyor ve Kürş bu dünyadan göçtikten sonra onun oğullarına oğullarına eşlik ediyor. Yani Kürş Kreuzus Lidya Krallı kendisini esir görmüyor, tarih, e, elimizdeki yazılı Türk tarihi ya da Yunan tarihi onu bir esir olarak gösteriyor. İşte e, Kyrus onu esir almış gibi gösteriyor. E, doğru değil, tam tersine e, Kreuzus, Kureş'i ermiş bir e, insan olarak kabul ediyor, e, bir derviş olarak kabul ediyor ve... E, ona eşlik ediyor ta ölünceye kadar. O öldükten sonra da oğluna eşlik ediyor ve beraber Ahameni devletinin alanlarını genişletiyorlar. Hatta Babil'in bir özelliği var. Babil elçi gönderiyor Küros'a, Gureş'e. İşte bize de krallık yap şeklinde yani gönüllü bir krallıktan söz edebiliriz burada. zoraki gibi krallık değil, kral olma olayı değil. Yani Babil'ler Küresin e, onları da yönetmesini arzu ediyor e, ve küresi e, de oryen gönüllülük temelinde gidiyor ve e, birleştirici bir özellik e, taşıyor bu davranışı zoraki bir davranış değil. Küresin yani. e, bugüne kadar adının gelmesi tesadüfi değil. Biz altı bininci, yedi bininci göbekten kendimizi Gureyş'e Gureyş tabi ediyoruz. Yani bizden önce altı bin, yedi bin göbek insanlar gelmiş, geçmiş ve biz kendimizi bugün işte biz e tabiiz diye şeklinde kendimizi tarif ediyoruz. Bir kısmı da bununla tabii ticaret yapıyor. Biz işin ticaretinde değiliz yani işte Güreş baba ocağı falan filan deniliyoruz. Bunlar e, Gureyş'in evlatlarının altı bininci, yedi bininci torunlarının, torunlarının torunları olarak görmek zorundayız. Manşure Gureyş diye bir kanunname var. E, manşure Gureyş, Manşure Gureyş. Bu o, o, şu anda Louvre Müzesi'nde e, Kiros silindir. Silindiri olarak geçiyor. Küros e, silindiri olarak geçiyor Türkçe'de. Almanca'da e, silindir, kureş falan şeklinde geçiyor. Orada e, Kureş'in demokratik, insani, humanist bir kanunu var o, o silindirin üzerinde. Hala müzede sergilenmektedir. E, İranlılar Kureş diyor, küros diyor, kuruş diyor. Biz de Kureş diyoruz. Aynı, aynı zattan söz ediyoruz. E, tarihimizi onunla başlatıyorum ben. E, ondan sonra gelen, giden krallar var. Bunların içerisinde en belirgin olanı Darius. Darius'un e, hikayesini biraz anlatmaya çalışacağım. E, e, Darius'un hikayesi şu, orada e, kureşin bir evladı çok kambiyesdi birisi zor zorluklar yaratıyor Mısır'dayken falan diktatör olmaya çalışıyor diktatörlük kuruyor kendi kafasına göre yönetim yapmaya çalışıyor zulmle hareket ediyor falan onun o e, İran'a dönerken bugünkü Bağdat'a dönerken yolda ölüyor onun ölümünü duyan bazı din adamları orada kendilerine göre bir sistem kuruyorlar o sistem işte İran'ı, e, Ahamed'lileri inkar ediyor, o inkarın neticesinde e, yönetime el koyuyorlar. E, yönetime el koyduktan sonra bunu duyan İran'ın yedi hanedanlarından birer tane bilgili kişi, bir toplantı yapıyor yedi kişi. O yedi kişi e, kedi aralarında bazı kararlar var. O hikaye çok uzun. Ben şimdi onu anlatmaya kalkarsam o, çok uzayacak. Orada onların kurduğu tuzağı görenler var. Bu yedi kişi, bu yedi hanıdan yedi mensubu çok ileri bilgiye sahip. Ve onlar e, o yedi kişi bir araya geliyor ve e, o yedi kişiden birinin kızı da... E, Haremde ve yönetimi el koyan kişi o kadınla da yatıp kalkıyor. O kadın aracılığıyla e, e, bilgi ediniliyor ve bu yedi kişi e, sarayı basıyor. O yalancı kralı ellerine geçirip öldürüyorlar. Ve ondan sonra... E, Ahameni Devleti'nin yönetimi devam ediyor. iş başına Darius eee geliyor. Darius. Darius. Biz Dar İrancada Farsça, İran yani şu andaki yaşayan da Darius şeklinde ifade ediliyor. Eee Almanca'da, Türkçede Darius şeklinde Darius şeklinde ifade ediliyor. Onun yönetimi devam ediliyor. O da çok ilginç bir şey işte. Attım bunlar önce demokratik bir yönetim mi yapalım yoksa tek kralın yönetimi mi olsun şeklinde düşünüyorlar. Daha sonra Darius diyor ki ya biz eğer demokratik bir yönetimi yaparsak her kafadan bir ses çıkar birbirimizi ezeriz falan şeklinde. En iyisi diyor bir kral olsun. Yani e, demokratik olmasın e, bir kral olsun ama o, o kral demokratik olsun o yedi tane haneden saraya girip çıksın yani o kral o yedi tane haneden dışına çıkmasın onların haberi olmadan iş yapmasın karar vermesin e, ama e, söz sahibi bir kişi olsun de, diyor ama da kendi aralarında bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ya nasıl seçelim yedi yediğimizde güçlü kuvvetli akıllı Kahraman insanlarız diyorlar. Orada bir öneri geliyor. İşte at, yarın sabah kimin atı erken kişneerse onun sahibi kral olsun deniliyor. <gülüyor> Güzel bir hikaye. E bunu şey anlatıyor. Bunu İran tarihçisi Herodot anlatıyor bu hikayeyi. Ne kadar doğru bilmiyorum ama burayı o anlatıyor. O yedi kişiden e, kimin atı yarın sabah Kişnerse o kral olacak diyor. Orada Darius çok kurnaz birisi seyisine bu, bu olayı anlatıyor. Seyisi bir çare buluyor buna. Yani. Bunu burada anlatmak istemiyorum. E, ertesi sabah bunlar kalkınca e, surların dibindeki e, ya da ahıra gidiyorlar. Artık atları neredeyse. E, orada Darius'un atı ve Darius'u kral kabul ediyorlar. Ve de haklı bir şekilde yani. Çünkü en Akıllı en zeki bunlar arasında Darius, Darius ve o kral oluyor. Biz oradan büyük bir mesafeyle bugün bugüne doğru gelmeye çalışacağız. İranlılarla falan İskitlerle falan savaşları var. O savaşlarda çok bazılarını kazanıyor, bazılarını kaybediyor. Derken. Büyük İskender'e doğru geliyoruz. Yani oradaki, o aradaki olayları falan burada konuşmak istemiyorum. Çünkü çok uzayacak. Bir sürü kral gelmiş, geçmiş. Ve zamanla İskender geliyor. Hükümran oluyor. Tüm Orta Doğu'ya sene 333 M.Ö. İskender iki yerde İran ordularını yeniyor ve İran'a hakim oluyor. Onun arkasından e, e, bir büyük bir önemli bir dönem var. Yunan etkisi var. Yunan kültürü oturtulmaya çalışıyor. İşte, işte İskender kendisi hayattayken o kısa dönemde e, İran, İran bir hanımla evleniyor. Bir şehzade bir kadınla, bir bayanla evleniyor. Onun adını burada söylemenize gerek yok. E, İranlılar gibi giyinmeye çalışıyor. Kiroş Kürşet'in anıtını yıkmış gelirken işte Pasargardı yıkmış gelirken Pasargard yani Persapanis diyorlar onu yıkmış. Onları tekrar tamir etmeye çalışıyor. İşte bugünkü Kürşet'in anıtını tekrardan aynı taşlarla tekrardan oturtmaya çalışıyor. Yani işlediği günahları biraz affettirmeye çalışıyor İskender bu kısa ömründe. Ve e, amacı işte o zamanki sayıya göre 50 bin, 60 bin İranlı kadını, İranlı erkeği Yunanlılarla, Yunanlı kadınları İranlılarla evlendiriyor. Evlilikleri bizzat resmi yaptırıyor. Yani hazineden para vererek bu evlilikleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani amacı Hindistan'la Yunanistan arasındaki bölgede bir birleşmeyi, beraber hareket etmeyi, ortak bir kültür, ortak bir milli bir duygu yaratmaya çalışıyor İskender. Ve kısa, ömrü zaten kısa sürüyor, kısa bir süre sonra ölüyor. İskender'den sonra Arsakiler dediğimiz e, hanedanlık e, uzun süre bu bölgeye hakim oluyor. E, onlardan sonra partlar geliyor. E, partların e, özelliği şu, ben çok hızlı geçtim o dönemi. Arsakiler, orada da bir sürü savaş, kırma, dökme, Orta Asyalılarla, işte onlar... Ben Orta Asyalı diyorum o Türk kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü orada Türk kelimesi kullanılmıyor. Öyle bir kelime yok yani. Ee, e, orada bir sürü e, savaş gel git. Bir bunlar dövüyor onları, bir onlar bunları dövüyor, kırıyor, döküyor. Daha Şahnamede bunlar anlatılıyor Şahname'de Orta Asyalıların, kuzeyden gelen e, İskitlerin, Hunların e, saldırıları falan. İşte İran kendisini orada Korumaya çalışıyor. Bunların hepsi anlatılıyor Şahname'de mitolojik bir şekilde ama tabii bunların hepsi tarihi bilgilere oturtularak yazılmış Firdevsi tarafından. Firdevsit'ten önce de bir Şahname'nin bir örneği var. Şunun bunun evinde anlatılıyor bunlar. Yani tarih hafıza, insanların hafızasına kazılmış anlatılıyor yazılı biçimleri de var. Fakat bunlar bu yazılanlar eksik, yarım yamalak, yani vur, şey, güçlü bir hale 30 yıl çalışarak Firdevsi 60 bin beytle bunları anlatıyor. 10. yüzyılda. Firdevsi'nin yaptığı en büyük iyilik İrani Halkların tarihini, hanedanların tarihini e, unutturmamak. Tekrar e, Avesta'nın dili olan Zazaca'ya dönmek. E, biz Avesta'nın dili Zazaca diyoruz çünkü de bir ağaç gibi her sene yaprak nasıl ağaç yaprak döküyorsa, boyu uzuyorsa, boyu kısalıyorsa, bir tarafı kuruyorsa, bir tarafı yeşiriyorsa dillerde, bir ağaç gibidir. Her tarafı yani aynı şekilde kalmaz. Yani Zazaca 3000 önceki Avesta'nın dili özelliklerini yavaş değiştiriyor. Yani biz çünkü Orta Asyalı halklar geliyor kuzeyden İskitler, Hunlar falan geliyor. Arapların et, o zaman Arapların etkisi var, Yunanlıların etkisi var. Yani diller sürekli değişiyor, değişikliğe uğruyor. Dillerin değişmesi kadar normal bir şey yok yani. Onun için biz diyoruz ki e, Avestani dili olan Zazaca tekrar oturtulmaya çalışılıyor. Çünkü e, ben şimdi Sasanileri tekrar anlatacağım. Sasani-Arap ilişkilerini anlatacağım. Şimdi e, e, Firdevsi'yi, Şahname'yi öne aldım. Onu parantez açarak aldım. Şimdi tekrar geri dönüyorum. E, Sasanilere kadar gelince partlar bu dili, tek, yani partlar da Avesta dilini Korumaya çalışıyor. Tekrar aktörleştirmeye çalışıyor. Çünkü Yunanlıların büyük bir etkisi var. Yunan kültürü de dev bir kültür. O, o kültürden kurtarmaya çalışıyor partlar. Tekrar Zazacay'ı yani Avesta dilini kullanmaya çalışıyorlar. Ve yaşatmaya çalışıyorlar. Burada Güney Hazar denizindeki halkların işte tabi, Taberilerin, Taberistan'ın, Daylamistan'ın, Deylemi, halkların büyük bir etkisi var. Orada bir bir milli bilinç filizi var, tohumu var. Bu de, de, değil mi İran'daki halklarda bir milli bilinç var. Sasani devleti partlardan sonra kuruluyor. 205'ten 651 yılına kadar. Yani nereden bakarsak bakalım ilk 450 yıllık bir Sasani imparatorluğundan söz ediyoruz biz. Sasanililerin e, e, hem literatürde, dünya literatüründe, hem dünya e, e, bil, iliminin gelişmesinde, mimarisinde e, çok büyük katkıları var. E, e, yolların yapımında, posta teşkilatının kurulmasında, dünyadaki ilk modern posta teşkilatının kurulmasında e, biz İranlı halkların büyük bir payı var. Bu işi ilk oturtan işte... E, e, onu sistematik bir hale sokan İranlılardır. Sassaniler bunu daha da geliştiriyor. Ben demin söylemeyi unuttum. Bugünkü Söveş Kanalını kazdıran Ahamenilerdir. Yani ilk Söveş Kanalı fikri Avrupalılardan gelmiyor. İlk Söveş Kanalını kazanlar, onu işletenler Ahameni kralları. Darius döneminde, Kambias döneminde yapılıyor. Ee, yine bir şey daha söylemek zorundayım. Bu arada parantez içerisinde geriye giderek. E, ilk baraj kurma, suyu baraj halinde tutma fikri de e, biz İranlılara ait. Yani birçok fikir var da ama bunlar dev fikirler yani. Baraj kurmak, suyu, baraj arkasında kontrolü akımını sağlamak, su baskınlarını önlemek, yazın susuzlukta barajlardan su almak bu fikir hepsi İranlılarda mevcut yani. İranlılar bunu uygulamaya sokmuş. İran halkları. Ben burada Zaza demiyorum çünkü biz sadece Zazalar, Sasaniler İran hanedanlığının bir parçası. Yani İran deyince sadece orada hanedan olarak Sasaniler değil. Başka Sasay, ben demin 7 hanedanlıktan söz ettim. 7 hanedanın etkisi bugün de varmış İran'da. Onu ben şimdi araştırıyorum. Acaba o yedi hanedanın artılları şu anda nerede yani? Yani onlar kaybolmamış. Eee Sasaniler 450 yıllık e, iktidarlarında başarılı işler yapıyor. Her her alanda, ilim alanında, astronomi alanında e, e, Binaların, yolları yapımında bunlar dev işler yapıyorlar. Ee, Sasanilerin zayıflamasının nedenleri üzerinde durmak istiyorum. Sasaniler ne hata yaptı? Neden zayıfladılar? Birinci nedeni Bizanslarla yani Doğu Romalılarla ve Roma İmparatorluğu'yla savaş halinde olmalar. Sürekli savaş halindeler bunlar. Bir Malatya'yı Roma İmparatorluğu alıyor. Bizans İmparatorluğu adıyor. Öbür taraftan biz birkaç sene sonra diyelim ki e, e, Sasaniler güçleniyor, bastırıyor. Bu defa da on, onun elinden... Bugünkü Ermenistan dediğimiz bölgeyi bazen Romalıların eline geçiyor. Romalıların eyaleti oluyor. Bazen de Sasanilerin eyaleti oluyor. Yani Ermenistan dediğimiz bölge ya da işte Anadolu'da Doğu Anadolu ya da Anadolu'nun tümü bazen Romalıların eline geçiyor, bazen Sasanilerin eline geçiyor. Bunlar sürekli savaş halinde. Ee, en önemli olay 614 yılında oluyor. Sasanilerin en zayıf dönemi o döneme rastlıyor. O dönemdeki Sasa, e, e, Sasani kralı, e, bugünkü Urfa'ya alıyor, e, Roma kralını esir alıyor falan filan ve bugünkü Kudüs'ü yıkıyor, yakıp yıkıyor. Orada Hıristiyanların en önemli kutsallı olan hacı, yani Hz. İsa'nın asıldığı hacı alıp Medayına götürüyor. Yani o Medayna o zamanki bugün Bağdat'ın karşı tarafındaki şehir yani. O şehri götürüyor. Aradan 10 sene, 12 sene falan geçiyor. Heraklios 626 yılında öcünü alıyor. Sasani kralını deviriyor, öldürüyor, esir alıyor, öldürüyor ve Sasani ülkesini e, e, büyük bir kesimini e, etkisi altına alıyor, yönetimi altına alıyor ve e, savaşta o dönemki 600, 626 yılındaki 624 yılındaki kralı da öldürüyor ve o hacı götürüp yerine koyuyor. Bugün Yunanistan'da her sene o hacı tekrar yerine koyma merasimleri yapılıyor kilisede. Ortodoks kilisesi her sene Eylül ayında bu olayı unutmamışlar. Sasanilerin yaptığı bu kötülüğü her sene anıyorlar. dersem, Zazalara karşı antipati de buradan geliyor. Sazalara karşı, Sasanilere karşı büyük bir antipati var. İnsanlar bunu, Sasani İmparatorluğun yaptıklarını inkar ediyor. İnkarın arkasında belki de bu hacın çalınmasının, Kudüs'ün yakılıp yıkılmasının etkisi var. Ama biz demin tekrar bir parantez açmak istiyorum, tekrar başa dönmek istiyorum, Küros'a dönmek istiyorum. Abu Qaddezar'ın bir hikayesi var. Onu herkes belki duymuştur. Abu Kandazer bugünkü İsrail ülkesine geliyor. 600 yıllarında, 610 yılında olması lazım. Şu anda tam kesin tarihini unuttum. Yani Kirostan önce geliyor ve Kudüs'ü yakıp yıkıyor. Oradaki ibadethaneyi yakıp yıkıyor. Yahudilerin ibadethanesini yakıp yıkıyor ve Yahudi ileri gelenlerini, bilginlerini esir alıp bugünkü Bağdat'a götürüyor. O zaman e, Ur şehrine götürüyor yani, e, Uruk şehrine götürüyor ve esir alıyor bunları. E, Küros'un büyük bir özelliği var yine burada Gureyş'in yani büyük bir özelliği var, Güreş iş başına gelince bu esaretten kurtarıyor bu Yahudileri, yani es esaretle e, kaçırılan Yahudileri esaretten kurtarıyor ve tekrar Kudüs'e, Yeruzalem'e götürtüyor ve büyük bir bütçe ayırıyor. Oradaki ibadet tarihinin yeniden yapılması, inşa edilmesi için özellikle en önemli bir adamın oraya gönderiyor. Büyük bir parayla yani oradaki Yahudilerin... E, e, ibadet hanelerini yeniden yaptırıyor, büyük bir bütçe ayırıyor. Onun için Tevratta da e, zeburda da Kureyş'in e, e, adı geçiyor orada onu anıyorlar. Zaten e, İsrail oğulları e, bugün de onu inkar etmiyor. Yani varlıklarımızı, varlığımızı Kureyş'e borçluyuz diyorlar ya. Yani. Ve Kureyş'in böyle e, kutsal bir tarafı daha var ya. Yani. Onu söylemekte yarar var. E ben tekrar geriye dönüyorum. Tekrar Sasani bölgesinin, Sasanilerin son zamanlarına dönüyorum. E, a, bugünkü Arabistan'da da e, Arap, ne kadar Arap, bu Arap kelimesi sonradan eklenmiş. Yani bugünkü Suudi, Yarımadası dediğimiz a, Yarımada'daki halklar bir birlik oluşturma peşindeler. birlik. Çünkü milli birlik oluştururlarsa İran'da bir mil, milli birlik var. Sasanilerin, Bizanslıların bir milli birliği var. Ee, Mısırlıların bir milli birliği var. Ama Arapların, yani Arap demek yanlış oluyor. O, o bölgede yaşayan kabilelerin e, bir milli birliği yok. Yani bir milli alt, altında bir araya gelemiyorlar. İşte bunu Hazreti Muhammed yapıyor. Bu milli birliği sağlıyor. Milli birliği tam oturttuk oturturduktan sonra Yazdegard son Sasani kralına yazdığı mektuplar var. Ona mektup yazıyor. Gel diyor. Ben zaten diyor avesta'yı da temel aldım. avesta dininin de temel aldım. Biz beraber hareket edelim. Yani onun deyimiyle yeni dine gel tabi ol diyor. Biat et. Fakat yasaklar da etmiyor. Yani ondan sonra Katsiye Kadisiye denilen yerde 636 yılında o Arap kabilelerinin işte İslam'ın İslam onları birleştiriyor. Bir milli birlik oluşturuyor. Onlar Katsiye denilen yerde Sasani ordusunu yeniyor. Bu onları daha da birleştiriyor. Yani Kur'an etrafında, ayetler etrafında daha da birleştiriyor. Bir birlik, bir birlik dev bir birlik meydana geliyor. Bir milli birlik oluşturuluyor. E, o milli birlik boş durmuyor. 642 yılı 642 yılında Nihavet bölgesinde bir savaş daha yapıyorlar. O savaşta da Yazdegard 3'ün evet. ordusu yeniliyor. Daha sonra Yazdegard doğuya kaçıyor. Ve o doğuda bir komutanı tarafından öldürülüyor. Bu öldürülme olayından sonra tüm İran ee, İslam çerçevesinde birleşen o e, çöl kabilelerinin hakimiyeti altına giriyor. Yani çöl kabileleri kendilerini Artık bir millet olarak görüyor. Bu millet görmelerinin e, arkasında tabi Kur'an'ın ayetleri çok önemli rol oynuyor. Hz. Muhammed'in e, vaazlarının, konuşmalarının, e, ona inen ayetlerin, e, sürelerin dev bir etkisi var. Onları birleştiriyor yani. Ve o günden bugüne kadar bir İslam... Arap milliyetçiliğinden çok bir İslam milliyetçiliği bir birlik oluşturmuş. Yani o birlik içerisinde Osmanlı Devleti de hareket ediyor. Osmanlı mesela Türk, Türkmen falan falan filan demiyor. Tam tersine İslam temel alıyor yani. İslami bir milliyetçi zihniyetle hareket ediyor, fikirle hareket ediyor. İnsanları o şekilde birleştiriyor. Buraya fazla girmeyelim bu ayrı bir olay. Ee, 651 yılından sonra Arap orduları hakikaten taş üzerinde taş bırakmıyor. Her taşı 5-10 defa kaldırıyor altına bakıyor. Tüm maharalar aranıyor, tüm kitaplar aranıyor. Nerede bir yazılı kaynak varsa yok ediliyor, yakılıyor. Ee, Arap Arapların Artık o dinin dışına da çıkıyorlar, İslam'ın yazdığının dışına da çıkıyorlar. Tam tersine bir işgalci özellik oluşuyor, işgal ediliyor. tüm İran'a da, ta Hindistan'a kadar gidip işgal ediyorlar. Bir işgal olayı var, bir Arap işgali var ve Arap kültürünü oturtmaya çalışıyorlar. 350 yıl boyunca Arap kültürü var. 750 yılında, 750 yılı mı oluyor herhalde, 751 yılı, Abbasiler Eba Müslüm sayesinde örgütleniyor. Eba Müslüm'ü Horasan sayesinde örgütleniyor ve Emevileri basıp yemekte tüm Emevi sülalesini yok ediyorlar. Bir kişi kurtuluyor, o da işte Endülüs Ebevi Devleti'ni kuruyor daha sonra. Evet bugünkü e, bugünkü Cezayir, bugünkü Tunus, bugünkü Maroko bölgesine gidiyor veya orada İslamı oraya götürüyor, Kur'anı oraya götürüyor. Emvilerden bir kişi e, o, o o tarafa kaçıyor ve kurtuluyor. Tek bir kişi kurtuluyor. O da daha sonra orada kendisini, kendisini halife ilan ediyor. Bunun hikayesine de tekrar yani dönmeyeceğim. O da ayrı bir olay yani bizim dışımızda olan bir olay. Bizi ama tarihi olarak bu arada e, Abbasiler iş başına geçiyor. Abbasiler e, etkin bir e, yönetim oluşturmaya çalışıyor. Abasiler de Emevilerin yaptığı gibi e, o bölgede ne kadar Irani kültür varsa. İrani dille yazılan kaynak varsa hepsini yakıp yıkıp yok ediyor. Yani onları ortadan kaldırıyor ki Arap kültürü, İslam kültürü, yani Kur'an-ı Kerim adı altında İslam kültürü, yani o bölgenin kültürü otursun. Yeni hakimiyet sağlamış olan halk, halkın, onlar artık bir birlik oluşturmuş, kendilerine Arap diyorlar. Kim demişse o Arap kelimesi sonradan onların milli adı oluyor yani. E, bu şekilde, e, 925 yılına kadar e, Arapların etkisi var, Arapların hakimiyeti, hük hükmü var, kontrolü var. E, e, bu arada şunu da söylemek gerekiyor, Hazreti Hüseyin Yazıgârlı'nın kızıyla evlendiriliyor. Bazılar diyor zorla evlendirilmiş, bazılar diyor ki zorla evlendirilmemiş. Gönüllülük temelinde olmuş. Yani biz bir şekilde bu Şehriban, Gezdigard'ın kızı Şehriban'ın Hazreti ile evliliği sonucu doğan e, çocuklarından mesela Zeynel Abidin'i kendimizi tabii görüyoruz. Bizim Dersin Aleviliğinin, Caferilerin, Caferi inancı buradan kaynaklanıyor. Kaynağını buradan alıyor. Zeynel Abid'den sonra işte Muhammed Bakır, Caferi Sadık, Musa-i Kazim, Ali Rıza, Tak'i, Naki, Hasan Askeri bunlar imam oluyor. Biz bunları 12 imama tabii kabul ediyoruz ve bunların 12 imam olduğuna özgürlük 12. İmam Mehdi de işte o zaman 2-3 yaşlarındayken kayıp oluyor. Ama biz bu şekilde, bu 12 İmam inancımız da bu şekilde doğuyor. Onu da bu arada parantez içerisinde söyleyeyim. Ee, bir şey daha söylemek istiyorum parantez içerisinde. Milattan önce 550 yılında hükümdar olan, İran hükümdarı olan Kureyş Hz. Muhammed'in kabilesinin Kureyş kabilesinin bir ilişkisi var mı yok mu onu araştırıyorum. Acaba bir ilişki var mı bu Kureyş? Orada da bir benzerlik var yani. Onu da inşallah Hızır'ın izniyle bir gün ortaya çıkaracağız konuşacağız. Be i̇sim benzerlikleri zaten çok var. Bu coğrafyadaki insanın başka bir coğrafyadaki insanlarla isim benzerlikleri var. Bu Hepimiz insan olduğumuz için hepimiz de işte yiyoruz, içiyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz, alet yapıyoruz, yüremeye çalışıyoruz falan. Yani ortak özellikler neticesinde isim benzerlikleri de oluyor. Mesela Almanca ile Alman isimlerle Zaza isimleri arasında çok benzerlikler oluyor. Çok çok yani. Yani aynı coğrafyada oturmamalarına rağmen. ya Onu acaba hakikaten bir... E, ım, genetik bir bağlantı var mı onu araştıracağım ama bu, bu arada bunu söylemekte büyük bir fayda var. Ee, 380 yıllarında milattan sonra 380 yıllarında Yemen işgal ediliyor. Yemen daha önce bir Arap bir Afrika imparatorluğunun denetiminde. Şimdi onun adı hatırlamayacağım bir Afrika İmparatorluğu var. Bugünkü e, Somali dediğimiz bölgeyi hükümleri altında tutan bir e, bir imparatorluk var. Şu anda hatırıma gelmedi. E, Sasaniler orayı 70 bin askerle gidip orayı işgal ediyorlar. Sasaniler. Bugün Yemen'de Südi Arabistan'a karşı savaşan o kesim işte o Sasanilerin torunlarının torunları. Onun için İran onları destekliyor, onlara destek veriyor. Yani İran bir şekilde onları kendisine akraba kabul ediyor. O ne Gerillaları deniliyor, Puti, Suti. Şu anda atamayım. Ya yani öyle bir akrabalık da var. Ya hatta oradan e, o oraya giden değilim değilimli bir komutan var, dev bir komutan. O komutan büyük e, şey. E, Sasani Kralı'na bir mektup yazıyor. Diyor ki, biz Yemen'i çok seviyoruz. Yemen'de kalacağız. Burada üreyip, burada kalacağız diyor. İzn, bana izin ver diyor. Husilermiş, Hüsiler. O husilleri meydana getiren komutan, Sasani Kralı'na bir mektup yazıyor. Mektubu okudum ben. Biz burayı çok sevdik. Buraya, burada üremek istiyoruz. Burada ebedi kalmak istiyoruz diyor. Sasani Kralı da, Ramazda size yardım etsin. Sizi desteklesin. Orada yüreğin, orada kalın diye izin veriyor. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Ee, Sasanillerden sonra tabi İran kültürünün, dilinin etkisi kaybolmuyor. Yani Araplar, Arap dediğimiz e, e, hükümdarlar o bölgeyi her şeyinlerini kontrol ediyorlar ama onların milli duygularını öldüremiyorlar. Deylemistan, Daylamitler, bu bölgedeki insanlar sürekli, yani uzun bir süre bu bölgeye de girememiş Arap orduları. Onu da söylemek gerekiyor. Bu bölgeye giremiyorlar çünkü bölge kendisini savunuyor. Yani bölgenin coğrafyası, ormanlık, dağlık, sular bol, o bölgedeki insanlar o coğrafyayı çok iyi tanıdıkları için o bölgeyi savunuyorlar. Yani uzun süre Arap orduları o bölgeye giremiyor. Daha sonradan giriyorlar. Ee, ama bu bölgede İran'ın milli duygusu, Sasani milli duygusu ölmüyor. Yaşıyor. Mesela bugün Tacikistan'a giderseniz, Tacikler'le konuşursanız Tacikler der ki biz Sasani'lerin torunlarıyız. Çünkü onlar da o zaman o dağlık bölgelere kaçmış, kurtulmuş. Yani e, bilim adamları şöyle söylüyor. Diyor ki, e, Arap orduları gelince, e, Sasaniler savaşı kaybedince, orduları dağılınca, e, tüm e, araç, gereçler, silahlar, şehirler, kaleler e, Arapların eline geçince, Araplar e, hanedan soyundan olanların hepsini kesmek, İşiyle uğraştı diyor. Hanedanların bir kısmı doğuya Çin'e kaçıyor. Ordularıyla, varlıklarıyla. Bir kısmı da batıya kaçıyor. O hanedanlardan bir kısmı e, mesela Çin'e Peroz 2 ile kaçan bir e, grup var. Peroz, e, Kral Şehzade Peroz, Sasani Şehzadesi Peroz orada Çinlerden yardım istiyor Çin kralından. Çin kralı Peroz'a büyük bir destek veriyor. Bugünkü Ceyhun Irmağı kenarında Çinler, Çin ordusundan gelen Çin askerleriyle Peroz'un askerleri Arap askerlerine karşı savaşıyor ve savaşı orada da kaybediyorlar. Ondan sonra oradaki e, mukavemet kırılıyor. E, ba batıya kaçanlar da işte bugünkü e, Doğu Anadolu bölgelerine gelip yerleşen hanedanlar var. Ee, bunlar e, dağlık bölgelere yerleşmiş işte biz bir yaşlılarla konuşunca, iki keçisi olan, bir ineği olan yaşlarla konuşunca, işte bizim dedelerimiz hanedandı diyor. Biz hanedan çocuklarıyız. Ya bir şey, hanedan deyince insan zengin birisini ya yani iade ediyor, anlıyor. Ama bunlar ya işte bizim, biz hanedan çocuklarıyız, Biz öyle sıradan değiliz yani, Biz hanedanız. O hanedanlıkla anlatmak istedikleri işte o geçmişleri bilinçsiz bir şekilde. Ee, ama daha önce de bu bölgede yine e, İranlı halklar var, yani bu yine bu, bu zaza coğrafyası her zaman İraniydi. Ee, bunu burada belirtmekte yarar var. Ee, 925 yılında bir komutan var. Bivayet diye birisi. Biz ona baba diyoruz. İranlar Bivayet diyor. Türkler büvey oğulları diyor. Alman literatüründe Buhiden olarak geçiyor onlar. Bunlar İslam'a karşı değil daha çok Arap istilasına karşı e, e, çalışıyor ve başarılı oluyorlar. E tabi bu arada da Allah Mutkalemesini anlatmamız lazım. Hasan Sabah'ın e, bil, bilim adamı olan Hasan Sabah'ın astrolog, bilim adamı, matematikçi Hasan Sabah'ı anlamakta yarar var. Bunlar İslam'a karşı değil, bunlar da İslam'ı kabul etmiş. Çünkü İslam'ın özü zaten zerdüştlük yani. Orada cennet cennem var. Orada adem hava var. Elma yılan var. Orada sırat köprüsü var. Orada namaz var. Bu beş namaz orada da var. Zerdüşkülük'te de var. Yeni değil. Bir de bir Kabe'yi anlatmamız lazım. Bugün Sütü Arabistan'daki Kabe, İran'daki Zerdüşk Kabe'sinin bir kopyası. Orada Zerdüşk Kabesi var İran'da, İran Pasargard bölgesinde. Ee, bir dakika, yan, yan, yanısıra bir ee, Zerdüşk Kabesi olarak geçiyor. Zerdüşk Kabesinin etrafında yazılar var. O yazılar Zerdüşlü'nün e, önemli ana hatlarını dile getiriyor. Dışarıdan bakıldığında sanki pencereleri var gibi gözüküyor ama e, penceresiz bir Kabe. Penceresi falan yok. İçi, i̇çine giremiyorsunuz. Yani içi yok, odası yok yani. E, şu anda Kabe'deki gibi değil yani. Kabe'nin içinde işte putların var olduğu, putların, putlardan temizlendiği yani içinde bir odanın olduğundan ben gitmedim ama içinde bir odanın varlığından haberimiz var ya. Yani. Ama... İran'daki Kabe'nin içinde bir oda yok. Sadece taşlarla örülmüş bir Kabe ve Zerdüşt Zerdüştlüğün ana hatları yazılı orada. Büveyler bu cini ve bu dili canlandırmaya çalışıyor. İşte bu, bu baba, babanın üç tane çocuğu oğlu var. Üçü de Belirli bölgelerde komutan oluyor, askeri komutan, zaten her şey o dönemde de asker yani askerle bitiyor, askerle başlıyor, askerle bitiyor. Bunlar e, İran'ın üç değişik bölgesinde komutan, ordu komutanı ve üç değişik bölgesinde e, yönetime el koyuyorlar. Daha sonra Büveyi Devleti'ni kuruyorlar. Türkçe'de Büveyi oğulları devleti geçiyorlar. E, 925'ten milattan sonra 925'ten 1062'ye kadar e, yönetim bunların elinde halifeyi bunlar seçiyor. Halifeye emri veren bunlar, yani halifeye, halifeyi yönlendiren, çalıştıranlar bunlar. Halife bunları çalıştırmıyor tam tersine. Bunlar halifeyi kontrol ediyor. Hatta bazı batı kaynakları diyor ki, Hüseyin o, o dönemde yanlışlıklar yaptılar. Keşke... E, her şeyi el koysalardı dine de el koysalardı yani halifeliği de alsalardı bugün İran'ın şekli biçimi değişik olurdu. Bugün bugünkü Ara Arabistan haritası değişik olurdu falan gibi yorumlar var yani. olanın en önemli özelliği bilime, pozitif bilime önem vermeleri. Mesela İbn Sina o dönemin ürünü. Yine diğer taraftan Hasan Sabah o dönemin ürünü. Yine diğer taraftan e, e, Firdevsi o dönemin ürünü. Taberi o dönemin ürünü. E, daha şu anda isimleri hatırıma gelmeyen dev şairler var. O dönemin ürünü. Bunlar pozitif bilime çok önem vermişler. Ama işte 1050'lerde, 1040'larda Bunlarda da bir kardeş kavgası başlıyor. Bunlar birbirlerini yıpratıyorlar. Bir bin kırıklarda falan. Çok derin yıpratıyorlar. Bu yıpratma sonucunda e, zayıflıyorlar. Zayıflayınca da Tuğrul Bey daha önce Tuğrul Bey'in dedesi büveyi komutanı iken e, işte Türkmenler adına Selçuklu Devleti'ni koruyor. Bunlara, bunlara ve taraf ediyor zayıf olmuş bunlar kardeşler birbirleriyle savaş halinde zayıfladıktan sonra e, Turul Bey yönetimi el koyuyor ve Selçuk devleti bu şekilde kuruluyor e, 1071'de de Mal Malazgirt olayını herkes bilir Alp Aslan orada Bizans Krallığı'nı ya, ya da ordusunu yeniyor ve bu şekilde Anadolu'ya giriyorlar bunlar. Yani Türkmenlerin, Türkmanların Türkmanların Anadolu'ya girmesi bu şekilde oluyor. Işte. Oğuz dediğimiz e, Türkman boyları falan filan onlar bu dönemde e, Anadolu'ya giriyorlar ve Selçuklu Devlet, Devleti kurulunca Selçuklu Devleti askeri bir yönetim yani yönetimden devleti yönetmeyi yine ve oğullarına bırakıyorlar. Husüllerle dengin gelen insanların yönetiminden söz ediliyor. Alatin Key Kubat, Alatin Key Hüstref, bunlar hepsi Zazaca isimler. Ee, mesela Konya'ya 20 kilometre olan bir zazadin hanı var. Onun da hikayesi çok çok ilginç. Yani o dönemde e, Selçuklu de Selçuklu Selçuklular içerisinde işte mesela e, şimdi zazadin hanının onu o hani, yapan devlet adamı, Selçukların devlet adamı, Selçukların komutanı, mimarı, işte falanca yerdeki sarayı da o yapmış. Ee, İsparta yakınlarında bir Selçuklu sarayı olması lazım. Şu anda ismi hatırıma gelmedi. Bu adam birkaç yerde savaş, bir de aynı zamanda komutan özelliği var, askeri özelliği. Deha bir adam. Bunun için tekrar... Büyüoğullar Devleti'ne benzer bir Zaza Devleti kurma fikri var. Bu fikri gerçekleştirmek istiyor ama neticede bir şekilde bir tuzakla öldürülüyor. Yani Selçuklu Devleti'nin hikayesi de böyle. Daha sonra Osmanlıoğulları en kurnaz şekilde, en akıllı şekilde hareket ediyor. Akıllı, bilinçle hareket ediyor Osmanlıoğulları. Ve Osmanlı Devleti'ni kuruyorlar. Kız alışverişi var. Bölgelerin birçoğu bu şekilde kazanılıyor. İnsanların çoğu bu şekilde kazanılıyor. Osmanlı Devleti daha sonra Avrupa'ya bir depremi kullanarak Gelibolu yarımadasına karşıya geçiyor. Gelibolu Yarımadası'nda. Büyük bir deprem oluyor. İnsanlar o bölgeyi terk ediyor. Osmanlılar da o depremden sonra o bölgeye yerleşiyor. Ve bu şekilde Osmanlı ordusunun Avrupa'ya çıkması bu şekilde başarılı oluyor. Yani hiç bu kavamet yok. Çünkü o bölge e, Yunanlılar tarafından boşaltılmış. Şimdi Osmanlı döneminde biz bir karanlık bir tarihe giriyoruz, giriyoruz. Rızazalar Osmanlı döneminde bir karanlık bir dönem. Çünkü ta takip ediliyoruz. Kendi. E, Bugünkü Kürt, kendisini Kürt gören derebeyleri, mesela İdris'i, Bitlisi, Şeref Han olayı falan var. Bunlar zazaları takip ediyor. Çünkü Zazal, bunlar Yavuz Sultan Selim'de Osmanlı krallarıyla işbirliği yapıyorlar. İşte Osmanlı krallarına bu bölgedeki insanların meclisi olduğunu, yani dinsiz olduğunu söylüyorlar. İşte bunu biz şeye... Bugünkü Aleviliğe tabi hareket ediyoruz ya da Zerdüşklüğün bugünkü biçimine tabi hareket ediyoruz. İşte orada Yavuz Sultan Selim çaldırana geçerken ya da çaldırandan sonra işte 40 bin Alevinin kelesini uçurtmuş falan anlatılıyor. O kelesi uçurtulanlar Tunceli dağlarında şu anda Alevi olanlar değil. O kelesi uçurtulanlar Yarbakır, Siverek, Urfa, Büngöl... Muş ovalarındaki, şu anda süni olan zazaların dedeleri. Onu da söylemek gerekiyor. Yani o kelesi uçurtulanlar, Tunceli dağlarında Osmanlı ordusu oraya çıkamamış. Rahat bir şekilde kurtulmuşlar. O kelesi uçurtulanlar korkulandan sonra sünileşiyor. Şu andaki sünilerimiz o şekilde meydana geliyor. Yani şu anda bizden bizim bir kesimimiz. Gazaların bir kesimi Sünni, bir kesimi de Alevi. Türklerin de bir kesimi Sünni, bir kesimi Alevi ama Türklerin, Sünnilerin, Alevilerden kimsenin bir laf söylediği yok. Ama bizim Tuncaylı'nda böyle bir e, cahillik var. Ya işte onlar Sünnidir, onlar bizden değildir diyenler. Biz kırma şeklinde hareket edenler var. E, bu olay da çok önemli bir olay. Burayı e, insanların kafalarının aydınlatılması gerekiyor. Türklerin de Sünnüsü var, Alevisi var ama Türkler Türktür. E, Türklere Yunanlılar saldırsa, Ruslar saldırsa hiç Aleviliği, e, Sünniliği bakmazlar. Hepsi Türk vatanını kurtaracağız, Türkiye'yi kurtaracağız şeklinde ölecekler yani. Böyle bir bilinç var, böyle milli bilinç var. Bu milli bilinç olmasa Türk devleti de olmaz. Milli, Alman milli bilinci olmasa Alman devleti de olmaz. O bakımdan e, o onlar sünidir, onlar bizden değildir. Tunceli'nde böyle hareket eden insanlar bilgisiz insanlar. Kusura bakmasınlar, onlar biraz daha ufuklarını genişletsinler. Ya da daha önemlisi aramızdaki dönmelere kanmasınlar. O dönmeler diyor ki işte onlar sünidir, onlar şafidir, onlar budur, onlar şudur. On, onlarla hareket etmeyelim diyen gruplar var. Bu gruplar dönme olan gruplar, yani kırmanç kelimesini, kırd kelimesini, D.S.O. kelimesini, işte Zonuma, işte geçen Aleviler Dergisi'nde okudum. Aleviler Dergisi bizi aşağılıyor. Orada deniliyor ki, Dersimce konuşuyorlar onlar. Ya Diyarbakırca diye bir dil var mı? İzmirce diye bir dil var mı? Konyaca diye bir dil var mı? Yani mesela ödemişti bir Türkçe konuşuluyor, kimse anlamıyor. Kimse ona ödemişçe demiyor ki, ona da Türkçe diyorlar. Yani bizim aramızda kırmanç biz kırmançı konuşuyoruz kırmançız biz diğerler e, dönmelerdir onlar e, birkaç kaç bir iki yüzyıl önce gelmiş e, dersin bölgesinde büngüön bölgesinde siverek bölgesinde dağlık alanlarda e, oradaki İleri gelenlerin gölgesine sığınmış kişilerin çocukları, torunları bugün işte kendilerini başka bir millete yaklaştırmak için kırmaç diyorlar. Kimse şu millete yaklaştırmak için, kimse o millete yaklaştırmak için. İşte kırmaç Kırmancın özelliği yani asıl anlamı dönmedir. Bizim ileri gelenlerimiz 100 sene önce bunlara dönme demiş, kırmanç anlamında dönme demiş. İşte o kırmancıdır. Mesela benim çevremde hiç kimse kendisine kırmanç demez yani. Ben cem cemaatlerde büyüdüm. Daha sonra şiirlerde Veli-i Uşen İman kırmanç kelimesini kullanmış. E çok iyi araştırdık. O da o, o bölgeye, o dönmelere tabii birisi ama bilerek mi, bilmeyerek mi kırmancı demiş, bilmiyoruz onu. Mesela Seyikacı'nın şiirlerinde kırmancı kelimesi geçmez. Sonradan eklenen bir iki yer var. E, Şahayder Şah diye büyük bir şairimiz var 1938 öncesi. Onun şiirlerinde, şarkılarında kırmancı kelimesi geçmez. Ha, orada desimkaniye geçer yani. Desimkaniye kelimesi var. Yine... Karl Hadang, Oscar Mann o bölgede araştırmalara yapmış, kitap yazmış. Elimizde var. 1932'de basılmış o kitaplar, 1904'te bitmiş o kitaplar. Bu bölgeyi aramış, taramış bu insanlar. O bölgeyi, e, o bölgedeki dillerin adlarını yazmış da işte. diyor ki üçüncü sayfada bu insan, bu halkın bir, iki tane ismi var diyor. Oscar Mann, Karl Hadank. Bunlar Alman bilim adamları, dil bilimcileri. Ee, zazaca öğrenmişler. O bölgedeki insanların e, anlattıklarını yazıyor kitaplarında, o hikayelerini yazmışlar. Ee, bu halkın iki tane ismi var. Bu halk kendisine dimilli diyor. Kendisine de diline de dimilki diyor. Ama bu halka başka halklar komşu halklar Zazaca diyor. Zaza diyor. Yani e, Kürt'ü, Türk'ü, Ermenisi falan filanı, Arabı bize o araştırmaların yapıldığı yıllarda Zaza demiş. Biz de kendimize Deylemistan Deylemit kelimesinin değişmiş biçimiyle Dimil'i Dimilki demişiz kendi dilimize. E, tarihimiz yazılmış aslında ama okuyanımız yok. Tarihimiz yazılı. Ben şimdi çok kısa bir şekilde mesela şeyi atladım. Büsut'un Kitabesini atmadım yani. E, Darius'un e, bir sütun dağında e, yazdığı yazdıkları var. Orada Zazana bölgesi deniliyor, Zaza bölgesi deniliyor, Fırat bölgesi, Dicle bölgesi anılıyor. Bir sütun, bir kelime. kelimi. Sütunlu demek. Bir yani eve eve üstine, üstine'nin e, eski biçimi sütun Türkler onu şeyi sütun olarak kabul almış yani Farsçadan Orta Farsçadan onu sütun olarak almış yani onun o dağın adı bile Zazaca. E, o dağdaki kitabede de Zazalar anılıyor milattan önce 520 yılında yazılmış. E, Darius kitabesi. Ya da bir sütun kitabesi olarak e, oraya işlenmiş. Tarihi bir kaynak. Dağda da duruyor, hiç silinmemiş. E, kimse ne Türk'ü, ne Kürt'ü, ne Rus'u, ne Alman'ı orayı yok etmemiş. Duruyor yani. E, bizim tarihimiz yazılı. Sasani tarihini tabiri yazmış. Baştan sona kadar sıfırdan 651'nin... 651 bir yılına kadar o aradaki devreyi dev, de e, şey Arap işgalini de anlatıyor kitabında. Bizim tarihimiz yazılı bir tarih. Yani bizi götürüp şuna buna bağlayan kesimler var. Onlar utanmıyor, yüzleri kızarmıyor onların. Yazılı bir tarihler olmadığı için yalan uyduruyorlar. Yani. Zaza canım nereden bakarsanız bakın 3000 yıllık bir geçmişi var ya. Yani. Yazılı bir geçmişi var. Abesta. Buna rağmen birileri diyor ki ya biz çocuğumuza baba diyeceğiz. Ya da çocuğumuza anne diyeceğiz eğer dişiyse. Ya sen daha dünkü çocuksun yeni çıkmışsın işte Firdevsi'nin Şahname'sini kopya etmiş Şeref Han. Bir Kürt tarihi oluşturmaya çalışmış. Şeref Han'ın yazdığı şerefname, Firdevsi'ye özenerek yazılmış. Osmanlı Sultanı'na sunulmuş. Osmanlı Sultanı da zaten İran'ın kültürünün etkisini azaltmak istiyor. E bunu kim de yapacak? Şeref Han'la yapacak. Şeref Han, şerefnameyi yazıyor. Orada gerçi bizi Kürt göstermiyor. Bizi Kürt... Aşireti falan göstermiyor. Sorhanelerden falan filan söz ediyor. Kurbançılardan söz ediyor. Ama bizi oraya dahil etmiyor. Doğru bir şekilde. Yani ya da aklından mı gelmemiş şeytanlık? Bizi oraya dahil etmiyor. Yani bizim Kürt olduğumuzu savunmuyor, söylemiyor. Bu bizi Kürt diye savunanlar ıı, ıı, ıı, Türk ideolojisine Özenerek yapıyorlar. Türkler de Bismarck özenerek yapmış. Onu da söylemekte yarar var. Bismarck 16 tane değişik halkı burada sopa zoruyla Almanlaştırıyor. 18 yani. 19. yüzyılın başında. Ama bu her yerde, bu sopayla her yerde millet yapılmaz. O bakımdan kardeşlerimiz de, hemşerilerimiz de, komşularımız da bu işten vazgeçsin. Biz devlet yıkmak diye bir derdimiz yok. Biz kendi kültürümüzü korumaya çalışacağız. Tarihimizi öğreneceğiz. Kültürümüzü oturtacağız. Ee, kültürümüzün kaybolmasını çünkü bizim Sasanilerin, Zazarların, Zazaca'yla bize bıraktıkları dev bir hazine var. O hazinenin kaybolmaması için uğraşıyoruz. Devleti biz kurmadık ki yıkalım. Yani. Ama gelişmeler olursa, bu kültürde o, bu sınırlar içerisinde yaşarsa e, kimseye zararı olmaz. Yani şimdi Zaza'ca, Türkiye'de e, Zaza bölgeleri bölgelerinde çoğunluğu olan Zaza bölgelerinde eğer birinci dil durumuna çıkarılırsa, okullarda eğitim dili haline getirilirse kime zararı olacak? Hiç kimseye zararı olmaz yani. Bu tüm birçok Ülkede, İsviçre'de, İtalya'da, e, İspanya'da, İngiltere'de uygulama halinde. Yani bizim böyle hareket etmemiz lazım. Kültürü, dili korumak lazım. Çünkü zaza dili ve kültürü sadece zazalar için bir hazine oluşturmuyor. Türkler için de, Kürtler için de, Almanlar için de. Yani tüm insanlık için bir hazinedir. Bu hazineyi korumak zorundayız. Bu hazineye sahip çıkmak zorundayız. Onun için biz kızılın yardımıyla... Zaza dilini Almanya'da okullara soktuk, işte Türkiye'de Muzur Üniversitesi'nde Zaza Dili Edebiyatı Bölümü oluşturduk. Bunların hepsi barış içerisinde oluşan şeyler. Kimseyle kavga etmeden, kimseye zarar vermeden hiçbir dile, hiçbir dine, hiçbir gruba zararımız dokunmuyor bu şekilde yani. Zaza dilinin kime zararı var yani? Zaza dilinin sadece insanlara faydası var. Çünkü büyük bir miras yani. Büyük bir hazine. O hazineyi korumak zorundayız. Onun için buradan şunu söylemek istiyorum. İsterse Türkiye'de ol, ister Fransa'da, ister Almanya'da, ister Avusturya'da ol, Avustralya'da ol, Kanada ol, orada eğer bir kalabalık e, zaza e, grubu varsa kendi e, ana dillerini oradaki okullarda okullara ders olarak soksunlar. Yani çocuklarımız Ana dilimizi öğrensin. Ana dilimizi öğrenince çocuklar bizim dilimiz ölmez. Dilimiz ölmeyince de bu hazine kaybolmaz. Ana dilimiz bizimle geçmişimiz arasında en önemli köprüdür. Bu köprüyü korumalıyız. Bu köprüyü yaşatmalıyız. Bu köprü de Zazaca'dır. Zazaca'yı öğrenirse çocuk geçmişiyle ilişki kuracak. Geçmişiyle ilişki kurunca kendi kültürünü unutmayacak. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyor.